Herkese merhabalar bugün hep birlikte sigara böreği yapacağız ve çok basit bir yolla yapacağız. Öncelikle benim 1 kilogram yufkam var ve kaşar peynir sucuk kullanarak yapacağım. Bunu yapmak için öncelikle yufkamı ikiye katlıyorum ardından tekrar uçlarını birleştirecek şekilde katlıyorum. Tekrar katlıyorum ucunu kesiyorum ardından ortadan ikiye bölüyorum. Böylelikle istediğim üçgen şekli elde etmiş oluyorum. Sonra da malzememden istediğim kadar, isterseniz daha bol ya da daha az kullanabilirsiniz, yufkamın uç kısmına ekliyorum. Ardından iki köşeyi birbirine denk gelecek şekilde katlayarak sarmaya başlıyorum. <gülüyor> Sigara böreği daha sıkı sarılan bir börek ama siz dilerseniz daha bol bırakıp fırın böreğine uygun bir börek şeklinde sarabilirsiniz fakat sigara böreği genellikle kızartıldığı için daha ince ve sıkı sarılıyor. Şimdi sucuklarımı getirdim. Sucuklarım benim ince ve uzun şekilde dilimlenmiş ama bunları isterseniz siz küp küp hale getirebilirsiniz. Ardından sucuklarımı uç kısmı diziyorum. Bu şekilde sucuklular da hazır. Ben şu an kızartmayıp buzlukta saklayacağım için buzdolabı poşetine koymayı tercih ediyorum. Sizler istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Mavi Kadın kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.